Hepinize yeni bir oyun videosundan selamlar millet, bugün sevdik Saints Row 4 oynuyoruz. Bu oyun, yani oyun tarihini en iyi oyunlarından birisi bana göre. Acayip eğlenceli böyle, yani eğlenceyi yani böyle dibine kadar yaşadığınız muhteşem bir oyun. Birazdan göreceksiniz zaten, başlıkta da yazdığı gibi sarı dolar yedirtecek, böyle yani hani böyle hayal edebileceğiniz her şey var oyunda. Ve müthiş bir oyun. Sponsorlu oyun reklam falan değil Bildiğimiz anlamda oyunu manyak seviyorum Ve size tanıtmak istedim Bak şu oyuna bak şimdi bak Grafikleri falan fazla takılmayın Bakın şimdi iyi izleyin Bak Zıng Zıng Gördünüz mü abi Bunu her oyunda yapamazsınız işte bak Bunu her oyunda yapamazsınız abi Şu oyunun güzelliğine bak Şu oyunun Böyle hani böyle Oyun diyor ki beni oyuna Bak bak Flash'a gönderme Bak her yerde bir gönderme çok güzel bir oyun gerçekten bak. Bu video sarı dolarca... Bak SmackDown yapalım mı? Zınk! DDT değil tabii ki bu. Bir dakika yapacağız. Bak bak bak Tom, Tom Stone mıydı neydi onu çektik. Bak görüyor musun? SmackDown her şey var. Evde denemeyin. Yani oyun... Yani oyun böyle... Oyun bir... Böyle ne bileyim roman olsa okunur. Böyle ne bileyim bir kanun olsa... Yani yapılır yani anlıyor musun? Oyun fazla güzel. Bak şuna bak ya. Bu özellikleri falan bir seviyeden sonra yaşayabiliyorsunuz ama... Yani gerçekten... Bu arada bu karakteri kendim oluşturdum ben. Kendi karakterinizi kendiniz yapıyorsunuz böyle bir heavy metal tipi var farkındayım ve çok hoşuma gidiyor bu karakter gerçekten. Yani uzaylı dövebiliyorsunuz, bildiğin uzaylı uzaylıya atabiliyorsunuz. O kadar çok özellik var ki oyunda. Hani şöyle söyleyeyim. bir insan bu özelliklerin hepsini sayamaz abi, imkansız. Çünkü fazla güzel bir oyun. Hani ne bileyim yani bütün oyun bütün video boyunca fazla güzel bir oyun diye derim. Bak şimdi izle, arabaya bin işi izle. Bak, zing. Gördün mü abi? Harika ya. Bu nedir abi? Hayallerdeki oyun bu abi ya. Bundan bir sürü video çekeceğim. Brutal Kill olsun, Free Rome olsun. Şu anda biraz daha oyunu tanıtmak için fazla Brutal Kill yapmadık ama şimdi iyi izleyin. Bak bak. Şuna bak bak. Bak şu rahatlatıcı video bak. Arkamıza bir sürü polis takalım. İleride uzaylılar falan peşinize düşüyor. Ya müthiş bir şey. Bak bir sürü silah var. Adamı donduruyorsunuz. Zinc, Bak yok oldu adam. Nerede adam? Yok. Just Cause falan hikaye abi. Şu oyunun güzelliğine bak. Hem böyle bir oyun. Yani ne bileyim. Yani daha piyasaya böyle oyun çıkmaz. Öyle söyleyeyim ya. Şu oyunun güzelliğine bak. Bak bak. Polis arabasına biniyorsun abi. Arabada. Yani. Oyun bir sürü oyun var ya. Oyunun içinde. Şaka gibi. İstediğiniz kostüm alabiliyorsunuz. Deadpool'dan tut. işte hentaisine. Her şeyi yani. Yani oyunun ne kadar çeşitli olduğunu söylemek için hentayesinde dedim yani yanlış anlamayın. Ama gerçekten her şey var oyunda. Örneğin bir kostüm gidelim. Oyunu bayağıdır oynamıyorum orada yıllar oldu. Ve ben bundan sonra bu oyunu videosunu çekerim büyük ihtimalle. Abi oyun bak fazla mükemmel. İzletir bu oyun kendisini ya. Ben bu oyunu niye aklıma gelmedi videosunu çekmek? Çünkü o kadar çok oynadım ki zamanında. Hani aha bak mesela şimdi uzaylılarla kapışalım mı? Bak şimdi iyi izleyin. Bak bak bak bak. Bak bak şuraya bak ortama bak ortama bak bak. Bak uzaylılara pompalıya da saldırıyorum bak. Bak uzaylıyı tutup uzaylıya vurduruyorum bak bak. Olaya bak. Bu arada yemin ederim sponsorlu falan değil ve ben yani fazla sevdim. Bu arada geçen videomuz ihtar almış. Bunun şerefine bir Saints Row patlamaz mı? Bak boynunu kırdım uzaylının uzaylı öldü görüyor musun? Bak olaya bak. Var mı böyle bir şey ya? Hangi oyunda gördünüz ya? Gözünüzü seveyim. Böyle bir şey böyle bir eğlence yok. Bak şimdi bak elimize bir beyzbol sopusu alalım bak şimdi ne olacak. Zınk! Bak eğlenceye bak abi, Eğ böyle oyun dediğim budur abi. Ba ba ba, hareketlere bak, beni yakalayacaklar. Abi bu oyunu öğretmek falan istemiyorum. Sadece bu oyunu oynamak istiyorum yani, o derece çok seviyorum yani. Bu videoyu da bu arada like'larsanız bu oyundan daha çok gelecek. Belki bu oyun için özel bir hani kanal bile, bu oyun için kitap yazarım ben ya. Şu güzelliğe bak abi, bak şimdi bak, iyi izle bak. Zınk! Ne oldu adama? XP'yi kasıyorsunuz ya, bildiğin adam öldürerek XP kasıyorsunuz ya. Sonra gidiyorsunuz işte ne bileyim Bu arada arkadaşlarıma da indirteceğim bu oyunu zorla ve Birlikte çekeceğiz bu oyunu biliyorsun Bak görüyor musun bak hareketlere bak Subplex falan yani. yani Sen en son bak kalbini söktün bak adamın Ciğerini sökerim bak Şuna da tırmanacağız Şuna da tırmandım zaten bir daha tırmandım Sıkıntı değil Oyun arkadaşlarınızla oynanabiliyor Ve gerçekten diyem varsa ki Bilgisayarım fena değil Bu oyunu indiririm ve oynarız Diyem varsa gerçekten gelsin Bak şu oyuna bak Şimdi bak bak Bum Evet Bak bak bak görüyor musun bak Bak şaka gibi bak. Olaya bak. Olaylara bak bak. Ey acı Ben uzaylılardan silah çaldıydım da. Onunla sen ıskayayım. Görüyor musunuz abi? Bu kadar güzel bir oyun gördünüz mü ya siz? Hani oyunda... Bak bak. Tiplere bak. Siz beni mi öldüreceksiniz? Keşke adam toplasaydınız. Zınk. Bak bak. Bak. Abi bunu her oyunda gerçekten bulamazsınız ya. Mu muhteşemliğin böyle. Hani böyle bak bak. Zınk. Zınk. Oyundaki karakterlemeler falan çok güzel ha. Böyle oyun dediğim böyle olacak. Açık seçik de olacak. Free da olacak. Her şey var oyunda ya. Şaka gibi. Bum. Abi şunu yapmak bile zaten insanın böyle... Ne oluyor lan? Hayırdır bededir? Hayırdır? Hayırdır lan? Hayırdır oğlum? Sensor 5 çıkarsa bu arada kaç para olduğu hiç önemli değil. Satın alırım ve videosunu çekerim. Çok güzel ya. Fazla güzel. Yani şöyle söyleyeyim. Normalde GTA 5 videosu gelecekti kanala ama gerçekten bu oyun varken... GTA 5 çekersem yani ayıp olur anlıyor musun? Bu oyun oynanmıyor ve ben buna çok sinirleniyorum. Bu oyunu nasıl oynamazsınız lan? Şu şöyle güzel bir oyunu bak bak. Hareketlere bak. Bak Allah'ım delireceğim. Dur be izle o sopalı adamla döveceğim. Paso. Gel abi gel abi gel abi kılıç gibi ya. Abi şuna bak ya. Oyun dediğim böyle olacak abi. Fazla gerçekçi de olmayacak. Çok az böyle piksel piksel olmayacak. Harika ya. Baba dert yuhtası yok, yok. Hayırdır be der. Zink. Ah bir çok iyi ya. Ya GTA'yı mod indirince böyle oluyor gençler. Bilmiyorum ben bu oyunu. Sizin fikirleriniz tabii ki değişik olabilir ama GTA'dan falan daha çok seviyorum be. Birazdan boss'u çağıracağım arkadaşlar. Hani böyle 5 yıldız yapacağız GTA'ya vurursak oyunu. Biraz daha hani görmeyendlere anlatmak için söylüyorum. bosu çağıracağım birazdan. Çok fazla e, birlik gelecek beni durduramadığı için. Bak bak şimdi bak olayı izleyin bak. Olayın güzelliğine bak. Bak şimdi bak bak. To to to welcome to جہنم. Bak switch mod bak şimdi. Uçuyoruz aga. Ben daha ne diyeyim bak bak mini gun'ı var şeyin. Abi müthiş bir oyun ben böyle bir oyun görmedim ya. Ne oluyor lan? Ne, ne yaylana yaylana konuşuyorum lan? Bak tut abi, tut abi istediğin yere götür ya. Prototype ile GTA'yı birleştir eşittir ya. Bak şimdi hareketlere bak. Tak tak tak tak tak. Abi böyle güzel ben bu oyunu sabaha kadar överim kim ne derse desin ya. Bu oyun için çok kötü yorum geldi neymiş efendim vahşet kan bilmem ne. Kardeşim, yani GTA oynuyorsan, Mortal Kombat oynuyorsan bu oyunu her türlü oynarsın. Yani bir de Mortal Kombat'ı da çok severim ben. Yanlış anlamayın. Mortal Kombat videoları da gelecek yakında. Şu an hafif bir oldu. Neden oldu bilmiyorum hiç. Neyse, şöyle bir füze atalım bu arkadaşa. Füze biraz bekletmeniz gerekiyor ve bazen tutmayabiliyor. Neyse o zaman, tak, bak gördünüz mü abi? Çok güzel ya, abi hayatımda... Bak arabaya ışınlanıyorsunuz falan teknolojik arabalar normal arabalar her şey var oyunda Batman oldum bak bak gidiyorum Batman oldum şaka bak Batman olsak mı gerçekten dur Batmobile'im falan da var benim bir saniye oyun istediğiniz modu aldım oyun hiçbir şekilde çökmüyor GTA gibi GTA 10 tane mod at onu birden çalıştırmaya çalış gta çöktü buna 1000 tane mod at 1000'ini birden çalıştır çöker sana verdim o derece Ölün bakayım siz öldün mü yavrum bak bak bak bak güzelliğe bak araba sürüşüne bak Abi ne öyle ya gerçekçi araba sürüşleri. Abi araba dediğim böyle uçacak kaçacak. Oyundaki bütün araçlarla bir Nitro var. Resmen bu oyunu yapımcıları bu oyunu ne için tasarlamış? Millet eğlensin aga. Millet böyle gözlerinden yaşaksın eğlenmekten böyle. Ve benim yaşadım ben bunu. Oyun dediğim böyle olacak abi ya. Şuraya biraz daha polis çağıralım. Bura gelin gelin. Bakın gördüğünüz gibi oyunda... Şu, şu tür yerlerde var. Görüyor musunuz? Bak buraya şimdi girmeyeceğim tabii ki videoda ama Özel bir video yaparız belki. Sansürlü bir video. Fazla güzel abi ya. Bu oyunları nasıl böyle yapabiliyorsunuz? Bak bak güzelliğe bak. Fiziklere bak. Abi aşığım bu tür oyunlara. Aşık aşık. Neyse fazla da buralardan geçmeyelim. Sarı sonra ikinci ihtarı yemeyelim. İhtar yedim çünkü. Kötü olur yani. Ama şu güzelliğe bakar mısınız abi? Youtube önerileri çıkartır mısın ya? Lütfen. <gülüyor> Youtube boyun önerilenleri çıkartı abi. Saints Row 4 be bir Birazcık optimizasyon sıkıntısı var. Arada bir bilgisayarın ne kadar iyi olursa olsun kasıyor ama onun dışında oyun gerçekten hani müthiş ya. Cennet şuna bakar mı? Bak, bak patlamalara bak. Just Cause'da patlama varmış. Yürü git Allah aşkına. Şunu alalım mı? Bir dakika. Onu almak çok zor ama sizin için deneyeceğim. Çünkü siz benim ailemsiniz. <gülüyor> Dur bakayım. Şimdi... Baba bak şimdi bak. Güzelliğe bak bak. Bu videoyu belki kesmeden bile atarım. Jump katları ee, olur sadece videoda. Abi gelir misin? Bir... Lütfen ya. Videoma... Bak parkur da yapabiliyorsunuz insan gibi de ben genelde yapmıyorum. <gülüyor> Gel abi. İn abi beni öldür hadi. Seni almam lazım benim. Videoda içerik ama. Gel buraya. Şuna binip ondan sonra onu atlar mıyız? Ne diyorsunuz? Dondurdum. Az ah, siktir patlayacak. Patlama patlama. Ah, Özel yetenekleriniz burada da bitmiyor Sağ tarafta gördüğünüz gibi Blessed Frease diye bir şey var Eee işte şu an Frease'i kullanıyorum falan filan Abi müthiş bir oyun ya Böyle arada bir donuyor ama Ben gerçekten bu donmalara yeğlerim abi Hiç problem değil bana Bana gerçekten hiç problem değil Yani gt 6'yı Bundan daha çok sevmem için bunu Aha geliyor Boss geliyor İşte Boss geldi abi Bak bak bak bak Nerede lan böyle bir oyun nerede prototip falan iki ayağı boyuna göre ya. Bak şimdi şöyle buzlayalım. Buzlayamadık. Bak bu adamı şu canavarı o sopasıyla öldüreceğim şimdi. Bak iyi izle. Bak bak. Boyuna saçmalık diyenleri direkt kanaldan banlarım bu arada. Oh! Gel gel. Boyuna saçmalık diyenleri direkt kanaldan banlarım. Görürsem yorumu gerçekten. Bak yemin ediyorum banlarım kanaldan bir daha gelemez benim kanalıma. Bak abi bak bak kovalıyorum bak canavar kovalıyorum ya. Diğer oyunlarda gerilmekten oynayamıyoruz bu oyunda rahatlığa bak. Bak bak canavar dövüyorum ammalıyım. Bu oyun co op oynanıyor dediğim gibi. Lütfen gelmek isteyenler varsa çekinmesin. Yaşı hiç fark etmez. Yeter ki desin ki videona gelmek istiyorum yani bu kadar basit. Oh shit. Gel gel buraya gel. Baba gel bakayım sen be al şunu ağzına al. Abi. Şurası kırılay Keşke kırsaydım orayı önce. Oo. Reis kırdı bak. Ah. Oh. Abi şunu istiyorum işte ya. Fazla bir şey değil. Şu ya. Bak bak. Kodumuz çocuğu. Hop. Şaplak şaplak. Şimdi bak. Hop. İçine giriyoruz. Bak bak. Canavarın içine girdik. Şu an dövüşüyoruz. Bak. A'ya basıyorum. Allah. De de de de de de de de de de de. Ve. Güm. Abi daha ne olsun ya. Allah aşkına. Bir oyundan daha ne istersiniz? oyunda da e, daha çok easter bulacağız. Eğer böyle videoların devamı için bir like atmayı unutmayınız. Kanalda çektiğim en eğlenceli video oldu. Onda on 10 eminim buna yani. Lütfen like atın ve bu oyunun daha çok gelmesini sağlayın. Hoşçakalın. Bay bay.